Ulan oh. gene uyandık ya. <gülüyor> Hemen gideyim de tarla işlerini halledeyim. Tamam, bir yürüyeyim gidin lan siz de iyice bok ettiniz her yeri. Bıra lan. Anan. Oğlum bir sallan. Oğlum bir sal. Oğlum burada ne var ya. Hemen bir gireyim. Zaten bu da salmıyor ki. Oğlum bir defol git be. Hop. Nere lan bura? Böyle bir yer yoktu lan dün. Birini seç Allah Allah acaba hangisi? Acaba hangisini seç ha? Label c Lan Label C5! Lan. Lan. Lan. Lan. Lan beni kurtarın! Bir Lan git şarkı Lan git şarkı yap! Burası! Kuruldum lan. Bura lan? lan? kara kaçan. Lan sana ne olmuş? Lan bir dere bir kemik kalmışsın. Fazla mı soktum acaba? Bu neden kara kaçanın taşan diye bir kitap. Merhaba. Bana zorla yaptığın şeyi asla unutmadım. Senin gibi bir orospu çocuğunu nasıl unutabilirim? Bana yaptıklarının içi mislini götten yiyeceksin. Ama yani şimdi çok ayıp yani. Ben... Karşılıklı yaptık yere yani. tamam birleri bir çemik bir kalmış olabilirsin ama tamam belki biraz abarttık ama yani ayıp yine bak buna da karagacanın taşlarına deşer koymuşsunuz bunu ben gidiyorum en fazla ne olabilir ki zaten anlarsınız lan oğlum burası neresi lan nerede uyandım lan ben sanırım başka bir köyün evinde uyudum neyse deşere çıkınca biraz sakin olabilir Orospu çocuğu kara